Morpheus'un dediğine göre düşlerimiz kendimize söylediğimiz yalanlardan ibaret ve bu yüzden de düşlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu ana fikrin ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama kendim için düşünecek olursam senelerdir bu videoları izlenmesi hayaliyle yaptığıma göre ve henüz vazgeçmemiş olduğuma göre belki benim için geçerli denebilir. Gerçi bir süredir artık fazla izlenmesi hayalinden vazgeçip kabullendim ama hala kendimi bir miktar kandırdığımı itiraf etmeliyim. O zaman Senmen, benim için sadece sevdiğim bir çizgi romanı olmakla kalmadı, onun üstüne sevdiğim bir dizi olmakla da kalmadı, anlattığı şey de bana gayet hitap eden bir şey oldu. Herkese merhaba, kanalına tekrar hoş geldiniz. Bu sefer de Senmen'in kritiğini yapmaya çalışacağım. Senelerdir ikinci bir defa okumayı sürekli ertelediğim bir çizgi roman Senmen. Çünkü ha şimdi yapılacak dizisi, ha şimdi yapılacak diye 10 sene geçti. Kim kalkıştıysa mutlaka projesini rafa kaldırdılar. En sonunda netflix gibi dev bir streaming kanalına ve bütçesine gerek duyuldu demek ki. Ve tekrar okumayı bu kadar zaman ertelemiş olduğum için kitap benim için uzak bir anıdan ibaret artık. Ya yani Bazı şeyleri hatırlasam da çoğunu unuttum. Bu yüzden dizi kitaba ne kadar sadık bir uyarlama yaptı o konuda çok fazla ahkem kesemeyeceğim. Ama şunu görebiliyorum hissiyat olarak kitaptan çok uzak düşmüş değiller. Hatta bu dizinin ilk sezonu için bir dezavantaj bile olabilir. Ki bahsedeceğim bundan, bu kitabın hissiyatından uzaklaşmamalarında Neil Gaiman'ın kendisini de prodüksiyona dahil etmiş olmalarının çok katkısı olmuş. Ki zaten Gaiman'dan yapılan adaptasyonlarda genellikle adamı dahil ederler ve sonuçta genellikle fena olmaz. Mesela Good Omens da bence iyiydi ve ikinci sezonunda gayet hevesle beklediğimi söyleyebilirim. Eğer bu diziyi sadece o beceriksiz Vitamin vitaminsizliğine bıraksalardı, tıpkı Foundation'da yaptığı gibi bunu da berbat edebilirdi. Düşük bir ihtimal ama yine de bu olasılık vardı. İhtimal düşüktü diyorum çünkü hem eser o kadar eski değil, günümüze uyarlamak için epey bir değiştirmek gibi bir derdi yoktu. Hem de çizgi roman. Yani neredeyse storyboardlar bile baştan hazır. Yani bir tek dizi formatına çevirmek vardı. Yani o kadarında da yapabilen insanlar bunlar. Videoya devam etmeden önce kanala abone olursanız çok bakbole geçeceğini söylememe lütfen izin verin. Kritiğe ye kaldığımız yerden devam edelim. Kitaptan hatırladığım ilk Produce'ın cildi, bütün Senmen hikayesinin tabiri caizse en Angarya'ya dönüşen hikayesiydi. Rose Walker hikayesi de açıkçası o kadar albenili bir hikaye değildi. O yüzden dizi ilk sezonunda bunları adapte etmektense direkt ortadan başlayıp sadık bir izleyici kitlesini oluşturduktan sonra mı bu hikayelere dönecek diye bekliyordum ama öyle yapmamışlar. Direkt kitabın kronolojisinde sadık bir şekilde başlamışlar diziye. Bu ufak bir iki sorunu oluşturmamış değil. Çoğu insan diziyi sevdi ama yani ben sadece kötü eleştirileri okudum bu kritik öncesinde. Ve hikayeye getirdikleri amaçsızlık, hikaye kancası eksikliği gibi eleştirileri çok da haksız bulamadım. Ama dediğim gibi bunda kitabın da ilk uzun hikayelerinin yani Senmenin Hapisliği ve Rüya Vorteksi hikayesinin o kadar ilginç olmaması rol oynadı diye düşünüyorum. Yoksa Sandman'de zaten en başarılı hikayeler bu uzun artlı hikayeler değil de öyle 20 sayfalık tek bir sayıda başlayıp biten tekil hikayelerdi. Ve onlardan bu sezon içine sıkıştırılmış olanlar bence tıpkı kitapta ne kadar iyiydiyse burada da o kadar muhteşemdi. Yalnız sonraki uzun artların da daha ilginçleştiğini hatırlıyorum kitapta. O yüzden Sandman için bu sezon ne düşündüyseniz ne kadar beğendiyseniz emin olun gelecek sezonlarda daha iyi şeyler düşünecek daha fazla beğeneceksiniz. O yüzden zaten ortalama üstü bir başlangıç yapmış olması senden için bence çok iyi bir ilk adım. Bir de amaçsızlık derken yani sezonluk hikayelere alıştığımız için diziyi baştan sona götüren bir hikaye, bir gizem, bir kanca umuyoruz. Belki ilk sezonunda buna sahip değil denebilir, kabul. İyi bir hikaye kancası nasıl atılır görmek istiyorsanız son zamanlarda seyrettiğim en iyi dizilerden birini Blackbird'e öneririm. Daha ilk bölümünde bu hikaye nasıl çözümlenecek görmem lazım deyip bir bölüm bitince hemen diğerini açıyorsunuz. Sen ben daha yavaş, sindire sindire, hatta günde bir bölüm bile izlenebilecek bir yapıda olmuş. Ha her bölüm bir macera dizilerden değil. Ama mesela ilk habers hikayesi bitince araya standalone iki tane bölüm girebiliyor. Ki ölümsüzlük hikayesi olan bölüm benim kitaplardan ezber hatırladığım bir hikayeydi. En sevdiğim senden hikayelerinden biriydi ve izlerken kıkırdayarak zevkten dört köşe bir şekilde izledim. Neyse araya bunu sıkıştırdım dizinin yapısından devam edelim. Bu kanca eksikliği bir miktarda dizide genel bir risk, bir tehlike eksikliğinden kaynaklanıyor. Çünkü bu bir aksiyon dizisi değil. Yani kahramanımızın kendisinden daha güçlü ve kötü bir şeyi engellemeye çalıştığı bir amacı ve bu sayede bizim onun tarafını tuttuğumuz bir hikayesi yok. Hatta tehlike olarak karşısına çıkan hiçbir şey, hiçbir kişi, hiçbir mistik yaratık Morpheus'tan daha güçlü değil. O yüzden bir risk içermiyorlar. Herkesi şak diye yok edebiliyor. Bu tehlike eksikliği ...bir miktar dizinin zararına çalışmış olabilir. Dizi hatta bir iki noktada bu risk eksikliğini fazla gözümüze sokuyor. Mesela Sendmen'in hapislikten kurtulması, kurtulmazsa insanlığın felakete sürükleneceği iddiası geliyor. Ama yüz sene boyunca hapiste kalıyor ve dünyaya bir şey olmuyor. Demek ki o kadar büyük bir tehlike yokmuş. Ya da Doktor Dr.Destiny'sın e, oynadığı karakterin ismi bu. Yalan söylemeyi yok ediyor. Dünya sanki bir felaket yaşıyormuş gibi ufak bir an yaşıyor. Ama dizi bunun üstüne gitmiyor ve bir sonraki bölüm sanki hiç böyle bir şey yaşanmamış gibi devam ediyor. O yüzden bazı eleştirmenlerin dizide hangi amacı neden desteklememiz gerektiğine dair açık ve net bir şey verilmediği şikayetleri çok da temelsiz değil. Ama burada seyircinin diziden ne istediğine bağlı diziyi sevmemesi. Misal Morpheus ve şeytanın düellosunda herhangi bir logik yok. Yani bu iki tanrısal varlığın güçlerinin sınırları belli değil. Hangisi hangi darbeyle ne kadar zarar görüyor belli değil. Ama bence o düello sahnesi yine de muhteşem. Çünkü benim ve diziyi beğenen çoğu insanın misal bu sahneden beklediği bir gladyatör dövüşü değil. Yani tamam bir mantık barındırmasa da fikir kavgası gibi bir şey. Ve benim de ilk kitaptan hatırladığım hikayeler... Birincisi o muhteşem ölümü reddeden Hobgadding hikayesi. ikincisi Morpheus'un kardeşi ölümün dolaşıp can aldığı hikaye. Bir de bu düelloyu da hatırladım. ya Okurken bendeki mühendis kafası da sorup duruyordu. Yani ne mantığı var bu düellonu diye ama ya bir süre sonra tamam demek ki senden böyle bir şey deyip kabulleniyordun. Diziyi kitabı okumadan izleyenlerin ilk olarak bu eleştiri getirmelerini anlayabiliyorum yani. Çünkü ben de on ortadan geçmiştim. O yüzden burada ilginç bir nokta var. Normalde kitap adaptasyonlarında kitap okuyucuları diziyi ya da filmi beğenmezler. Kitabı okumamış olanlar adaptasyona daha toleranslı yaklaşırlar. Burada sanki biraz tersi oldu gibi. Yani genellikle eleştirenlere bakıyorum. Kitabı okumuş olanlar da var tamam ama yani genellikle sıfırdan gelenlerde bir eleştirel tavır görüyorum. Sanırım yani ne ile karşılaşacağımıza dair... ...beklentimizi oluşturmakta kitabı okumuş olanlar daha avantajlı bu dizi özelinde. Kitabı okuyup da eleştirenler kitabın mucizevi ve sihirli dünyasını çok iyi yansıtamadığı fikrindeler. E ama yani illaki olacak bir şeydi o da. Yani çizim kadar muhteşem bir şeyi etten kandan insanlara oynatıyorsun. İllaki bir miktar sihir kaybı olur. Bunu kabullenerek başlamak gerekiyor diziye. Ha bütün bu dediklerime rağmen kitabı okumadan diziyi seyredenlerin genelliğinin pişman olduklarını sanmıyorum bence her seyirciyi bir şekilde kavrayabilecek kadar çıta üstü bir iş olduğunu düşünüyorum. Bu arada şu düello konusunda ufak bir noktayı unutmadan bir hatırlatıp geçmek istiyorum. Ben umudum diyerek düelliği kazanmak da yani bilemiyorum. Çünkü ben umudum dediğinde yani direkt şeytandan ben de hayal kırıklığıyım demesini beklemiştim. Çünkü benim umudumu hayal kırıklıklarım yok etti ve umudun her şeyi alt edebilen bir güç olduğuna emin değilim o kadar. Ha ama umut varken, umut canlı iken, tamam o zaman her şeyi yenebilir, kabul. Genel bir eleştiri olarak 5. bölümden sonra temponun düştüğü söyleniyor. 6. bölüme laf ettirmem, asla kabul etmiyorum. Ama evet, son 3 bölüm, 1 bölümde işlenip bitseydi keşke. Düş Vortex'i hikayesi, kitapta da zaten öyle çok çekici bir hikaye değildi. Hele dizinin en büyük eksikliği, yani kötü demiyorum, sadece diğer niteliklerinin yanında en az iyi olanı demek istiyorum. Yönetmenliğinin biraz vasıtımsı niteliği bu son üç bölümde çok göze batıyor. Gerçi diziyi yönetmenlik harikası diyebileceğim Better Call Saul'dan hemen sonra seyrettim. Son sezonunun tamamını izliyordum bu diziye başlamadan önce. O yüzden senden'e biraz haksızlık ediyor olabilirim. Solda sadece iki karakter birbirleriyle konuşurken bile yok tepeden çekelim, yok alttan çekelim, POV shot yapalım, steady cam yapalım, yok farklı sahneleri montajlayalım falan... Yani literatürde ne kadar janjanlı çekim ve hikaye anlatma tekniği varsa hepsini kullanan bir diziden sonra yani senden biraz vasat kaçacaktır illaki. Yine de Disney Plus'ın beceriksizliklerinden çok daha iyi. O ayrı mesele. Okunatikler girmeyeceğim. Stranger Things'in eleştirisinde epey bir çattım onlara. Bu son 3 bölüm biraz da böyle takip, aksiyon sahnesi falan sıkıştırmaya çalışınca ve çok da birinci sınıf bir iş çıkarmayınca kabul, biraz tempo düşüyor. Ama zaten bu bölümlere kadar geldiyse izleyici bence dizi artık onu kavramıştır da o sayede gelmiştir. Ve mutlaka yeni sezonlarında seyredecektir. Bu tip serileştirilmiş kitaplarda... İlla çizgi olması gerekmez, kitap serisi de olabilir. Ee, yazarlar seriye yeni hikayeler ekledikçe dünyayı ilk başladıkları halinden çok daha genişletirler, zenginleştirirler. İlk kitabı yazarken henüz her şeyi hayal etmemişken son hikayeye geldiklerinde artık kocaman bir dünya oluşturmuş olurlar. Bu yüzden bu seri kitapların adaptasyonlarında senaristlerin müthiş bir avantajı vardır. Direkt ilk filmden, ilk bölümden çok zengin, çok geniş bir dünya anlatmaya başlayabilirler. Ama bunun yok mu? Tabii ki var. O da Karakule. Yani Stephen King, Kule'nin birinci kitabında son derece yavan bir dünyayla başlamışken son kitapta artık kendisinin bile tam hakim olamadığı bir evren yaratmıştı. Filmin nasıl bu kadar beceremediler şaşırıyorum açıkçası. Bu arada pek popüler olmayan bir fikir sıkıştırmak istiyorum araya. Ben King'in Karakule serisini o kadar başarılı bulmuyorum. Yani lütfen çok fazla kızmayın, neyse devam edelim. Sen ben de yine Gaiman'ın da ekipte olmasından ve ellerinde hazır bir dünya olmasından tamam belki ilk sezonda izleyiciyi abondone etmemek için biraz cibri davranmış olsalar da o büyük dünyanın ipuçlarını görebiliyoruz. Gaiman'ın mistik yaratıkları, tanrısal varlıkları anlatırken aynı zamanda bu dünyanın baroş, sıradan insanların da hikayelerini paralel bir şekilde anlatma takıntısı yani öyle diyelim her kitabında böyle yapıyor adam bu huyu ...bu hikayelerinin ayaklarını biraz daha yere değdiriyor. Ama o geniş, mistik evreni izlememizi biraz geciktiriyor bence. Yani dizide Sen olmadığı anlar daha az ilginçler. Ki bu dizi için iyi bir şey. Çünkü Sen Beni izlemesi yerine diğer hikayelerin daha ilginç olduğunu düşünseydik... ...dizinin geleceği için endişelenebilirdik. Şu ana öyle bir sorunumuz yok. Ya bu sayede dizinin ileride daha geniş bir evrene, daha mistik bir evrene dalacağını... ...bize daha güzel, daha büyüleyici hikayeler anlatacağına dair umudum çok güçlü. Yani bu sezonu bir başlangıç, bir temel atma olarak görelim... ...ve biraz sabredelim demek istiyorum kısacası. Dizinin kitabın sihirini tam yakalayamadığı eleştirilerinde... ...genel olarak bahsedilen bir nokta var. En sonunda ondan bahsedeyim. Morpheus'un bir karakter olamayacak kadar boş, okunamaz ve duygusuz olduğu eleştirisi var. Şimdi bu eleştiri haklı gibi ama... Yani gereksiz bir haftalık Şöyle ki Morpheus kitapta bundan daha da boştu. Hatta diziyi yapanlar yani madem dizi yapıyoruz e, seyirci biraz daha özdeşleşebilsin diye düşünmüşler ve Morpheus'u kitaptakinden çok daha insansılaştırmışlar. Yani direkt görünüşünden bile belli. Kitapta Morfius'un suratı bile yoktu. E, göz yerine iki tane delikten ibaret bir şeydi. Burada dolgun yanaklı etten kandan bir adam olmuş. Son bölümlerde artık bir demigod değil de ...bildiğin işte insan süper kahraman izliyormuş gibi oluyor hatta Sadece Morpheus'la değil üstelik. Yani kardeşleri, ölüm, tutku, dispe... ...diğerlerini daha görmedik ama... ...ya onlar da çok insansı. Ha şimdi kitabı okuyanlar... ...fazla insansılaşmışlar diye düşünürken... ...direk diziyi seyredense yeterince insansı bulamıyor. İnsansı karakterde bulamadığını söylüyor. Ya ben sorun etmedim. İkisi arasında buldum çünkü. Yani siz ne düşündüğünüz isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Ama ben bu morfiyosu bu haliyle bir 5 sezon daha rahat rahat keyifle seyredebileceğime eminim. Bir iki ufak şeyin üstünden şöyle bir geçeyim. Ee, Sandman bir DC ürünü olduğu için ve Neil Gaiman DC'nin klasik kahramanları Superman, Batman için hikayeler yazmış biri de olduğu için Sandman'de de DC karakterleri, mekanları geçiyordu. Ama Netflix sanırım DC telifini alamamış. Mesela arkamı göremeyeceğiz bu dizide. Ama en kafamı karıştıran Konstantin'i kadın yapmaları oldu. Ha bazen erkek karakterleri kadına çevirirler, burada da o yüzden mi yaptılar emin olamamıştım ama sanırım telif yüzünden böyle bir şey yapmışlar. Çünkü Konstantin çok fazla kült bir karakter. Yani ölümün şu ikonlaşmış halini değiştirmekten bile daha büyük bir iş bu karakteri kadın yapmak. Ki ölümün yani pop kültüre damgalanmış halde değiştirmeleri bile epey bir tepki çekti ama neyse ayrı mesele. Konstantin'i kadın yapmalarıysa bence pek de iyi olmadı. Yani karakterlerin cinsiyet değişimiyle bir sorunum yok ama yani Konstantin'in o piç rezil karakterini bir kadına yazdıkları zaman aynı şey olmadı. Ha Kötü olma hakkını kadınlara vermiyor musun diye eleştirecek olursanız yani emin değilim ama canak olma burada olmadı. Yani erkek de bu piç karakteri görünce sorun etmiyorduk ama bilmiyorum. Bir de ona spin-off yapmayı planlıyorlarmış. Yani Konstantin'in kendisi dururken niye böyle bir şey kalkışacaklar bilemiyorum. Sonuç olarak son derece iyi bir başlangıç yaptığını, bazı hafif tempo sorunları içerse de anlattığı şeyin zenginliği ile hiçbir izleyicisini izlediğine pişman ettirmeyeceğine inandığım en başarılı gayman dizisi olmuş. Good Omens'ı da çok beğenmiştim. American Gods'ın ilk sezonu da iyiydi. Diamond, ekranına adapte edildiğinde hep belli bir çıtanın üstünde iş çıkmasını sağlayan biri. Burada da aynısı olmuş ve sende ne yakışan bir başlangıç olmuş. Sonraki sezonları için umudum çok daha yüksek. Özellikle uzun arttığı hikayeler yerine yine hatırladığım o minik, tek sayılık hikayeleri umarım ilk sezondaki gibi araya sıkıştırmaktan vazgeçmezler. Ki bence zaten işini bilen insanlar. Yani Goyer bile en azından yapabildiği şeyleri masaya koymuştur diye düşünüyorum. Ve herkese önererek bu kritiği burada sonlandırıyorum. Bu sebeple bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi lütfen ısırgemeyin. Bütün yorumları okuyorum. Instagram, Twitter ve hatta diğer resim kanallarımı da takip edebilirsiniz. Cömert gününüzdeyseniz Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.